Merhaba değerli takipçiler. Bugün sizlere çamaşır makinelerinin neden bilye dağıttığını, bunların sebeplerini ve bunların daha geç nüksetmesi için neler yapılabileceğini, çamaşır makinelerimizin nasıl kullanılması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Ve bunun yanında evimizde herhangi bir servis çağırmadan çamaşır makinamızın bilyasının dağınık olup olmadığını nasıl anlayacağımız konusu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Karşımızda iki adet biri çamaşır makinası sol tarafında ise çamaşır makinamızın tamburu kazanı bulunmaktadır. Ben bunu daha iyi anlayabilmeniz açısından bugün sizlere Net bir şekilde anlayabilmeniz için bir çamaşır makinesi, bilyası dağılmış bir çamaşır makinesi getirdim. Bir de bilyası dağılmış bir kazan örneği. Sol tarafta görmüş olduğunuz kazanımız presli kazan. Yani bunu müşteri kesinlikle evde açıp bilyasını değiştirme lüksü yoktur. Genelde yetkili servisler bu gibi kazanları Komple çıkarıp yerine erinsini takarak tekrar kapatmaktadırlar. Piyasada bulunan özel tamirci arkadaşlarımız ise reisi kazanları bizim gibi kesmekte, e, bilyalarını değiştirmekte, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bunu tekrar yapıştırmaktadır. Bu yapıştırma işlemini bazı arkadaşlar kazanı ortadan ikiye keserek yapmakta. Bazısı da şu anda görmüş olduğunuz gibi ön hazneyi keserek yapmakta. Orta kısımdan kesmeye çalışan arkadaşlar genellikle vidalı sistem olarak bunu yapmaktadırlar. Sol taraftaki kazanımız bilyası hafif şekilde dağılmış. Sağ taraftaki çamaşır makinamız ise işte ağır bir şekilde bilya dağıtmış durumdadır. Biz bunların eee <gülüyor> nüksettiği zaman bunların daha ileri gitmeden önce haber verirsek tabii ki daha iyi sonuçlar alabileceğizdir. Çünkü çamaşır makineleri yeni bilya dağıtmışken kazan dışında başka e, malzemelere zarar vermeden bunu anlar ve tamirci çağırırsak daha az masrafa girmiş oluruz bunu kullanmaya devam edip 2-3 ay-4 ay kullanmaya devam edersek bunun akabinde <gülüyor> çamaşır makinamızın belli başlı bazı yerlerine de arıza verecektir. Mesela arkadan sızacak olan suyun motor üstüne gelip motor soketlerini ve motorun kendisini yakacağı gibi ardından makinamızın program kartına zarar vereceği gibi birçok arızalar meydana gelebilemektedir. Bunların önüne geçmek adına tüketicilerimizin bilgilenmesi açısından bu videoyu çektik. Umarım yararlı olmuşuzdur. Evet arkadaşlar, makinemizin başına geçtik. Çamaşır makinemizin kapağını açıyoruz. Şu kanalda tutarak hafif çevirmeye başlıyoruz. Bu kazan aşırı bir şekilde dağıldığı için Bir yaya aşırı bir şekilde hasar gördüğü için hafif bir çevirmede dair takır tukur sesleri rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Sizin de şekilde takır bu ses yapıyorsa veya da kazanın şu kanalından tutup hafif oynattığınız zaman kazanın iç kısmında gidip gelme gevşeme varsa bu çamaşırın öncesi kesinlikle kazan bilyasını dağıtmış demektir. Şu yan kısımda görünmüş olduğunuz kazanımız içinde bilya hafif dağıttığından dolayı fazla bir ses yapmayacaktır. Bunu hızlı bir şekilde çevirdiğimiz zaman kulak verdiğimiz zaman onunla bilya ayaklarının ses verdiğini göreceğiz ama e, şu yandaki çamaşır makinesi adı değil tabii için. ki görüyoruz içinden olun da bir ses geliyor ama yer kazanımız gibi tam çamaşır makinesinin kazanı aşırı bir şekilde bir yere dağıtmadan önce e, müdahale edilirse birçok e, birçok masraftan da sizin kurtarmış olacaktır. Bunun sebebi ise bilyaya tatları aşırı dağıldığında şöyle bir serceği Şu kısımdan su sızmaya başlayacaktır. Bu, buradan sızan su motorun üst kısmına gelip motor ve ana zarar verebilir istedir. Şurada görüldüğü gibi şurada oluşan kirli su kazan içerisinde biriken bir su. Bu bilye yataklarına motora kadar ulaşmış ama sar henüz ulaşmamış. Biraz daha geç kader verilseydi bu çamaşır daha fazla masraflara sebebiyet verebilirdi. Bunlar önüne geçmek için bu videoyu çektik. Bilgilendirme amaçlı Müşterimiz, müşterilerimiz, e, tüketicilerimiz daha bilinçli olsunlar. E, makineler bu hale gelmeden önce bize haber versinler. Birelim e, onların da bu masraflara girmeden önce sadece kazan biliyasını veya kazanı değiştirerek bu masraftan kurtulabilirler. Aşırı kullanımda ise bunun ilk etapta haber verilmediği takdirde sürekli kullanımda ise hem motor hem ana kart zarar görecektir. Makineyi sıcak hale Bilya dağıttığı sebepleri de isterseniz inceleyelim. Birinci sebep, makinamızın içerisinde 3 adet tarant bulunmaktadır. Birçok müşterimiz evine gittiğimiz zaman şikayetli çamaşır makinası elbiseyle demiş çıkarmıyor. Bunda bizim de hatamız olabiliyor. Çamaşır makinelerini alabildiğinden daha fazla elbiseyle dolduramayız. Ee, bir seferde çamaşır makinelerimizi çamaşırlarımızı yıkamaya bu Yanlıştır. Bu şekilde e, tıkışık bir vaziyette çamaşır makinelerimize elbise atar isek, çamaşır makinemiz bunu temiz hiyamayacaktır. Şu içerisinde bulunan 3 adet kanat çamaşır makinası Kazandı. Her bölümünde çamaşırı aşağıya atarak kirin çıkmasını sağlamaktadır. Aşırı yoğun şekilde çamaşır makinesine elbise bırakırsak hem bilye yataklarının zarar görmesine hem de elbiselerimizin temiz çıkmamasına, çıkmamasına sebep vermiş oluruz. Bundan dolayı çamaşırlarımızı makineye atarken yukarıdan 4 parmak boşluk kalmasına özen göstermeliyiz hem çamaşır makinaları bileğe kadar zarar görmemiş olsun aşırı yüklenme olmamış olsun hem de elbiselerimizin daha temiz çıkmasını sağlamış oluruz bir diğer etken ise yolluk, yorgan, yastık gibi şeylerin makineye atılmasıdır satıcılardan kadar bunun olabileceğini yani atılmasından zarar görülmeyeceğini de etseler de çamaşır makinelerin bundan zarar görmektedir bunun sebebi ise Biraz da zaten çamaşır makinamızı kazanlı tamamen dağıttığımızda bunu daha iyi arayabileceğinizi tahmin ediyorum. Çamaşır makinamızın millerinin güçsüz oluşudur. İki adet bilya bulunuyor o bilyalar ve o milin zayıf geldiği için bir de çamaşır makinelerimize yorgan, yastık gibi ürünleri attığımız vakit tek bir ürün olarak atıyoruz mecburiyet. Yorgan tek bir e, kurutma esnasında tek bir yöne ağırlık uyguladığı için çamaşır makinamızın bir yaya kadar daha çabuk bozulmaktadır. Attığını iddia eden müşterilerimiz yorgan veya yolluk attığını iddia eden müşterilerimiz var. Yani bir şey olmadı diyor. Bu ilk etapta olmayacak şeylerdir. E, makinamızın 10 e, yıllık ömrü varsa makinamızın ömrünü daha düşecektir. Daha çabuk Makine değiştirmenize sebep olabilecektir. Ee, dilerseniz e, bir de çamaşır makinamızı şunu söylemeden geçmiyorum. Çamaşır makinamızı bırakmış olduğumuz yerden yere sabit olup olmadığını kontrol etmemiz de gerekmektedir. Zira makinamız yere sabit değilse oynuyorsa şu şekilde koyduğumuz zaman hangi ayaklarda boşluk varsa o boşluğu şu ayaklardan. Açarak veya da kapatarak alabiliriz. Bu şekilde makinenin tepelememiş olur. Tepelemeyince de makine yerinde daha sağlıklı çalışmış olur. Burada anlatmak istediğimiz çamaşır makinesinin biliyası dağılmışsa bunu nasıl dağıtırız e, ve bunun önüne nasıl geçeriz? Bunları anlatmaktı. E, bunun hakkında bilgi vermekti. Bunun hakkında e, siler bilinçlendirmekti. Ee, i̇sterseniz şu yanına görmüş olduğunuz kazanda da açalım. Ağaç, e, yük da neden ağır yük atmamızı, yoğun bir cinsini neden makinamıza atmamız gerektiğini belki daha iyi kavrayacağız. kazanın yeni bir daha manzara görmesini engellemek için Şuradan... <Gülüyor> Bilyanın hattadaki bilyanın küçüklüğünü görüyorsunuz. Biraz sonra zaten bilyalarını da çıkarmış olacağız. Burada asla istediğimiz görüyorsunuz mil bu kadar küçükken biz ağır eşyaları bunun içerisine atıyoruz. Yani buna güvenerek dek yorgan yastık gibi atıyoruz. Bilyalar zayıf, Yataklar zayıf. Buna güvenerek yorulmamamızı atlamadım. Tabii bu miller daha kalınlaştırılmış. bilyalar daha kuvvetli olsaydı elbette ki belki bunlar daha ihtiyabın ve ona olabilirdi ama şu an için gördüğünüz gibi miller zayıf, bilya da zayıf olduğu için çalışma makinalarınızı uzun kullanmak istiyorsanız bunların içerisine kesinlikle. Yorgan, yastık, yolluk gibi ürünlerinizi akma özen gösterin ki uzun yıllar çamaşır makinamızı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar vilyamızı değiştirdik. Elinizden geldiği kadar temizleyip vilyalarımızı değiştirdik. Arka ve tur değişti. Şu anda rahatlıkla bu arada bunu Bu arada milimize hangi bir fidale önünde gerek kalmadı. Çünkü erken notifte haber verildiği için milimiz zarar görmemiş. Şu, yanında görmüş olduğunuz çamaşır makinesinin milinin de %90 zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Onun için her ekran top Trzeba się mać w Bu kadarı alıyoruz, performansını yeri görüldüğü üzere hiçbir ses ibaresi yok, bir diğer tatları tamamen sağlam olduğu için hiçbir şekilde ses yapmıyor, biraz önce e, görmüşlük hafif de olsa ses yaptığını şu anda bir de bir değiştiği için sesi de kesti. Bugünlük sizinle paylaştıklarım kadardı. İnşallah verimli olmuşumdur. Ee, bu tür videoların devamı için lütfen e, bize abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ee, bu tür videoların ve devamının gelmesini istediğiniz e, videoları yorumlar kısmında bize yazarsanız biz de o doğrultuda videolar çekmeye çalışıyoruz. Allah'a emanet olun.